Herkese merhaba. Pazartesi sabahı ofisteyim ve bu hafta bir haftada kaç tane kahve içtiğimi sayacağım. Bugün perşembe ve haftanın 15. kahvesini içiyorum. Bu hafta kaç tane kahve içtiğimi sayacaktım. Pazar akşamı oldu. Son kahvemi içiyorum. 27. fincan. Yani günde ortalama 4 fincan kadar.